Merhabalar, Özlem Gökmoğull'a gün ışığı programına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz okula uyum. Ee, bildiğiniz gibi okullar açıldı, çocuklar okula gitmeye başladılar ee, ve okula gitmeyle bir, birlikte ilkokul çocuklarının uyum sorunları da başladı. Ee, sadece ilkokul çocuklarında değil, ilkokul, anaokul çocuklarında değil, aslında uyum problemleri her yaş çocukta görülebilen problemlerden ama biz bugün daha çok ilk başlayan çocukların uyum problemlerinden yoğun olarak sözleşeceğiz. Her çocukta uyum problemi görünebilir mi? Her çocukta uyum problemi görülmeyebilir. Ama ilk günler zorluklu günler çünkü çocuk anne babasından ilk defa ayrıldığı zaman bu onun için kolay değil. Çok güvenlikli bir yerden kısmen daha az güvenli bir yere giden çocuğun bu ayrılmayı biraz zorluklu yaşaması çok anlaşılabilir bir şey. Ama bazı çocuklar için bu anlaşılabilir sınırların ötesine geçmekte. Nasıl ki? Şöyle, çocuk bir türlü var olan okuluna uyum sağlayamamakta, günlerce annesinin arkasından ağlamakta, deyim yerindeyse annesinin paçalarına yapışmakta, bu ağlamalar anne gittikten sonra da uzun süre devam edebilmekte. Bazı çocuklar ise anne gittikten hemen sonra ağlamasını kesebilmekte. Ee, bazı çocukların bu ağlamaları bir hafta on gün kadar sürüp sonra kaybolmakta. Peki neden bazı çocuklar daha kolay uyum sağlarken bazıları bu uyumu sağlayamıyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. Eğer çocuk kaygılı bir çocuksa yani başka kaygıları da varsa başka endişeleri varsa yine anne kaygılı anne veya baba kaygılı kişilerse çocukları için sürekli endişelenen kişilerse Çocuk anneye aşırı bağımlı bir yapıda büyümüşse, anneden ayrı hareket etme yetilerini çok fazla kazanmamışsa, anaokuluna başlayan çocuklar için ya da anaokul, ilkokul öncesi hiç eğitim almamış çocuklar için söylüyorum, çocuğun zihinsel gelişimi, sosyal becerilerinin gelişimi okul için uygun değilse, Okul için çocukla daha önceden hiç konuşulmamış, daha önce hiçbir hazırlık yapılmamışsa e, bu çocuklarda problem yaşanabiliyor. Bazen anaokuluna gönderilen çocuklar için aile aslında bu göndermeyi istemiyor. Özellikle bu annelerde görülebiliyor. Anne çocuğa evde daha iyi bakabileceğini düşünüyor ama çevrenin zorlaması artık bu çocuk okul çağına gitti, gitmesi gerekiyor. Çocuklar orada daha iyi sosyalleşiyor şeklindeki zorlamalarla gönderiyor. Fakat kendi içinden çocukla vedalaşmak, ayrılmak istemiyor. Onun daha çok küçük olduğunu düşünüyor. Böylesi durumlarda e, çocuğun da okula uyumu zor oluyor. Ya da e, bambaşka bir, bunun tam tersi bir örnek olarak çocuğun okula gitmesinin onun artık büyümesinde bir adım olduğunu, kocaman bir adım olduğunun çocuğa ima edilmesi hallerinde çocuk bu adımı hemen kaldıramıyor ve buna karşı tepkiler geliştirebiliyor. E, bunun dışında çocuğun okula başladıktan sonra yaşadığı bazı olaylar da çocuğun başta uyumlu olduğu halde daha sonraki uyumunu bozacak hale gelebiliyor. Bu olaylar daha çok çocuğun arkadaşlarıyla olan ilişkileri sırasında meydana gelebiliyor. Kendi yaşamasa bile arkadaşlarının ona göre daha farklı hareketler sergileyen olması Örneğin sessiz bir çocuğun arkadaşlarının daha kavgacı, daha saldırgan tutumlar içinde olması çocuğun korkmasına, geri çekilmesine, sessizleşmesine sebep olabiliyor. Veya arkadaşlarından herhangi birisinin onun herhangi bir özelliğiyle dalga geçmesi, uzun süre dalga geçilme, alay edilme ve çocuğun bunu bir şekilde ne evde ne okulda dillendirememesi ve <gülüyor> ailenin ya da öğretmenin bu durumun farkına varmaması ki öncelikle öğretmenlerin bu konularda çok hassas olmaları çok önemli. Çocuklarda bu tür içe kapanmalar, arkadaşlardan uzaklaşmalar var ise bu hemen öğretmenin dikkatini çekecek bir olgu olmalı. Aile bunu hemen fark edemeyebilir. Çocuklar çünkü okulda ilgili konuşmamayı bazen tercih edebiliyor. ve Bu tercihleri sırasında ısrarcı olduğumuzda daha fazla sorun yaşayabiliyoruz. Böyle durumlarda çocuk okula baştan uyumlu bile başlasa sonrasında okula gitmek istemediğini, okuldan hoşlanmadığını, okulda olmak istemediğini söylemeye başlıyor.